Of Legends Wild Rift'te hoş geldin Şablonu hareket ettirmek için basılı tut ve sürükle Okları takip ederek hedefe ulaş Güzel şimdi bir İyi sonraki ya. hedefe ilerle <gülüyor> Rakip minyonlara saldırmak için dokun Ben doldurum Az önce planladım. Her şampiyonun güçlü etkilere sahip özel yetenekleri var. Jinx'in ilk yeteneği saçılma hasarı veren bir roket atar çıkarır. Saldırmak için dokun. Rakip minyonlara saldır. Tekrar değiştirmek için dokun. Saldırmak için dokun. Güzel, şimdi bir sonraki hedefe ilerle. Şimdi de hedefli bir yetenek kullanalım. Yeni bir yetenek öğrenmek için dokun. Yeteneği basılı tut. Rakibe doğru sürükle ve ardından bırak. Güçlü etkiler için yetenekli... Hadi seviyesini yükselttiğin yeteneği kullan. Güzel. Şimdi de yeteneği iptal etmeyi dene. Basılı tutup iptal simgesine doğru sürükle. Eline sağlık. Hadi şimdi rakip şampiyonu yakalayalım. Yeni bir yetenek öğrenmek için dokun. İşaretli alanda yeteneğini kullan. Her şampiyonun inanılmaz güçlü bir ulti yeteneği var. Uzun menzilli ultini kullanarak rakip şampiyonu alt et. Eline sal. Kendine az saldırı ve yetenekleri olan onlarca şampiyon var. Denemek istediğin bir şampiyona git. Ne i̇şte, bahahaf? ya sebep <gülüyor> mayaf a city Rakibin merkezi saldırıya açıp onu yok et ve zaferi kazan. Acaba silahımı, silahla mı doldursam? <Gülüyor> öldürürüm. <gülüyor> Hoş geldin. Şimdi Valdrift'te nasıl savaşıp kazanacağını öğreneceksin. Atın kullanarak eşyalar alıp, gücüne güç kat. Kings bir nişancı ve genelde ikili koridora gider. Dost milyonlarla Aa. ilerleyip rakip kuleyi yık. Az önce planladım. Milyonlar altın ve deneyin kazandırır. Onlara son vuruşu yapmak ilave altın verir. Kuttan döküldü. Bir rakibi katlettim. Rakibi katledildi. Rakip katledildi. Bir rakimi katlettim. önce planladım. Çok önemli bir kurtulduk Elim. Vurma tabii ki. Kirli'ye Dedidididid. <gülüyor> Rakip katledildi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Seni az önce planladım. <gülüyor> Bir katledildi. Ya Ama iki nedir? Takılmadan biri katledildi. Aman vermiyorsun. Durdurulamıyorsun. bir oluyor. 2 İki de iki. Kendini aştın. Çık Ama yok. Olmuyor. <gülüyor> İkiledi. Takımından bir katla kaçıyor. Ve dikkat edin. Daha güçlü minyonlar göndermek için iyi bir polisini yok et ve rakibin merkezine ulaş. yazdı. Ben doğdu. 2'de 3. Gerçek merkezi saldırıya açık. Onu ve zaferi kazan. telefona bağladım. Rakip katledildi. Sen tart yazdın. Katliam. edildi. Zati katı geldi. Kızılcın da yüreğim de demasyanın emrinde. Önünde kimse duramaz.